Fezi alaya Kleopatra'nın efsanelerdeki güzellik sırrını getirdi. Kleopatra da NutriGina kullanıyormuş. Efsanelere göre Kleopatra cildine her daim güzel tutmak için zerdeçal kullanıyormuş. NutriGina'nın zerdeçal içeren yeni Soothing Clear bakım serisi işte tam bu işe yarıyor. NutriGina Soothing Clear Micellar Makyaj Temizleme Jeli ile temizle. Köpükle arındır. Yağsız nemlendirici ile nemlendir. Yüz bakım spreyi ile besle ve ferahlat. Yeni NutriGina Soothing Clear.